Merhaba, sizlere Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Eğitim Merkezi'nde yürüttüğüm gönüllülük faaliyeti hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle dönem başında topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde Sürdürülebilir Eğitim Öğretim Merkezi'ne teknoloji mentorluk programı kapsamında gönüllü olarak görev alabilmek için başvurdum. Başvurum kabul edildikten sonra yetkin olduğum ve başka insanlara mentorluk yapabileceğim konuları içeren tabloyu doldurdum. Ardından Öğretim elemanlarının tabloda bulunan konular arasından birini seçmeleri için bekleyişe geçtim. Bu bekleyiş sürecinde özellikle yazdığım ve o konu hakkında mentorluk yapmak için heyecanlandığım bir konu da vardı. Ama ne yazık ki o konu herhangi bir öğretim elemanı tarafından seçilmedi. Bu da benim kuruluşta olan motivasyonumu biraz düşürdü. Sonrasında bir öğretim elemanına yetkin olduğum konular arasında bulunan Adobe Premiere uygulamasını kullanmayı öğretmek için mentorluk çalışmamı başladım. İlk olarak mentorluk yapacağım öğretim elemanı ile ilk görüşmemi gerçekleştirdim ve sürecin işleyişini anlattım. Ardında 5 haftalık ders sürecimi başladım. Bu süreçte çeşitli aksaklıklar yaşamamıza rağmen sorunları büyük ölçüde çözüp öğretim elemanı ile derslerimizi gerçekleştirdik. Süreç devam ederken beni bazı konular kızdırdı çünkü ders verdiğim öğretim elemanı bilmediğim sebeplerden dolayı derse gereken önemi vermeyip konular hakkında uygulamalar ve teorik bilgi tekrarı yapmıyordu. Ben ise elimden gelenin en iyisini yapmak için her ders başında bir önceki hafta anlattığım ders hakkında basit uygulamalar gerçekleştirip hatırlatma çalışması yürütüyordum. Bu süreçte öğrenci olarak yaptığımız benzer davranışların öğretmenler tarafından nasıl hissedildiğini daha iyi anlayabildim. Süreç devam ederken ise bir yandan da arkadaşlarımdan gönüllülük süreci hakkında çocuk profesörlere mentorluk yapıyor gibi olumlu dönükler aldım ve bu dönükler beni çok mutlu etti. 5 haftalık gönüllülük sürecimi acısıyla tatlısıyla tamamlayıp genel olarak bu süreçten memnun bir şekilde ayrıldım.